Merhabalar. Discord kanalında The Crowd. Begin Turkish funny memes. Evet, <gülüyor> Ve <video> ya. Anlatı ki video geçelim. <gülüyor> Sabaa, bu karar burada. bu <gülüyor> <Deden. gülüyor> Kardeşim. Selam. Burada mı kalıyorsun? burada kalıyorum Oha. Bizim tankalı arkadaşlara da sesleniyorum beyler. Bakın burada şovada bir şey Ne oldu? Ah Kerimcan şey. Le Martin. Bu senin bu da senin Ayşan Evet, aynı sen. Bu da senin Ayşen bu da senin Evet, memleketin Ayşesi. Memleketin Ayşesi. Memleketin Memleketin Ayşesi. Memleketin Ayşesi. Memleketin Ayşesi. Memleketin Ayşesi. Gang gang gang gang. Run. Why çok tarsilari ya. Ne? Pardon kestane satan yer nerede acaba? Yok buradan almayacağım. Kestane çok iyi. Yey. Var mı? mi, de mi dedi? Yok buradan almayacağım. Başka yok mu? Yok. Okey, ah ah cips ya. çok ay bak böyle bir insanlar gerçekten bir da yakalayıp vurmak istiyorum bazen. ama bence dönecek ve özür dilecek ve. Yani ama yine de adam uğraşıyor yani emek için böyle bir şeyler yapıyor ve sabah sabi bilmiyorum sabah mı bilmiyorum ama morali boz bozduruyor bozdur bozdur ya, yap bozuyor ya ve şey falan diyor. Neden beğenmedin diyor. Bana bir şey söyle. Yani neden beğenmedin? Yani o kadar efendili bir adam. Çok sevdim. Anything for the content. Ayrılık rolum. Zengin. Anne, çok mağdurum. Kocam sürekli alkol alıyor. Başka dur. Neden şey kullanıyor acaba? geliyor Şimdi tuğluyorum. Kifliler Ne yapacağım size geldim. Ne olur yardım edin. Hangi bu Oha doğru ama. Ne? Kocam beni vuruyor, şiddet falan küfür, alkol kullanıyor ve beni ağlatıyor. Ben Ve ne yapacağım bilmiyorum. Ondan bere gördüm de set. Bu Sina o bleeding is coming. Kocam sürekli alkol alıyor. Başka sorunlardan geliyor. Dur. Wait, he even brings another man to the house. Ben çok mağdurum kocam sürekli alkol alıyor başka geliyor şimdi tuğuluyor ne yapacağımı bilemedim size geldim ne olur yardım edin evet, hangi bir zekalı hazırladı bu kese Ama kadın onun nasıl bir sorun ne yapacağım? Belki o da şey öyle bir hayat yaşıyor galiba kim? şey Roberto de Nasıl? şey yalan Çünkü yani neden? belki o da hayatlaşıyor bel belki ona göre normal bir şey. Çünkü neden böyle söyleyecek yani? Yok. Gözük Yok şey gibi yani neden böyle bir neden böyle bir şey bir şeyle geliyorsun? Tabii ki ayrılacaksın tabii ki yani. Ha okay. Yani ha, çok ha, saçma bir, bir çok saçma bir soru değil mi? Yani ne yapacağım? Ne düşünün? yapacağım? Ha. ya adamın onu. Aynen ya sen de ayrıl artık yani hazır. Kalıyorsun. Çankırı'ndan gördüğün ilk çesi. Hazır. İlk çes. Wait kaza dedi. Hazır accidents. Gazak dedi. Elçi. Abi ne var? Tekle buluruz. Çok Aslanım benim, kimin olsun sana Bence şey Okay. Evet. Öyle işte arkadaşlar. Bir dakika seferi görüşene kadar.